Evet arkadaşlar bugün sizlere ee, Yani Şimdi benim okuldaki yaptığım Kendi fen dersimle ilgili bir şey göstermek istiyorum Yani bir maket Şöyle bakın Evet arkadaşlar bugün sizlere Ayın evrelerinden bahsedeceğim Yani bilgilendirme amaçlı Bu videoyu çekiyorum Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Güneş Dünya ve Ay var. Bunların hepsini sulu boyayla yaptım. Ben. Bakın. Yarısı siyah, yarısı beyaz. Dünyayı da yaptım. Güneşi de yaptım. Şimdi biz Ay'ı neden aydınlık görürüz? Birincisi şu. Ay'a güneş ışığı yansır arkadaşlar. Yani güneş ışığı aya yansıdığı için güneşin ışığı aya yansıdığı için biz dünyadan baktığımızda ayı aydınlık görürüz yani dolunay şeklinde görürüz arkadaşlar dolunay şeklinde görürüz şimdi ayın iki tane arka yüzü var birinci yüzü aydınlık ikinci yüzü de karanlıktır sıradaki güneş güneş ise eee Biliyorsunuz ki içinde çekirdeği var ve bu çekirdeğinin sıcaklığı 6000 celsius tanımışmıştır. Dış kütlesinin sıcaklığı ise 600 celsius'tür yani daha düşük. Ayrıca güneş gezegenimizdeki en büyük enerji kaynaklarından biridir. Ve güneş bir yıldızdır arkadaşlar. Herkes güneşi en büyük yıldızlardan biri olarak biliyor ama değil. Yani güneşten daha büyükler var. Ben bir proje hazırladım. Şimdi sırada geldik dünya. Dünyada güneş gibi birçok katmanlarda oluşmuştur. Bu arada güneşte taç küre, ışın küre, ışın sal küre, çekirdek. Güneşin katmanları bunlar arkadaşlar. Dünyamızın katmanları da kutuplar, adalar, karalar, denizler. Ve arkadaşlar biz... Dünyamızda yani şimdi burada dünya ile ay'dan bahsedeceğim size. Ay'da oksijen var mıdır? Yoktur. Bu yüzden orada yaşam olmaz arkadaşlar. Ama dünyamızda oksijen olduğu için orada nefes alabiliyoruz arkadaşlar. Aya bunun için astronot kıyafetleriyle çıkıyorlar arkadaşlar. Dünyamızda canlılar yaşayabilir, insanlar yaşayabilir. Çünkü oksijen var. Ama ayda yok. Ve ayın bazı yerlerinde delin çukurluklar vardır. Bunların adı da klater oluyor arkadaşlar. Ve tekrar güneşe gelelim. Buradan sonra videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Bunun devamı da gelecek. Arkadaşlar güneşin bazı yerlerinde beyaz beyaz zekeler vardır. Yani beyaz beyaz çukurlar. Şöyle. Bazıları büyük bazıları küçük. Arkadaşlar bunları güneş lekesi deniliyor. Güneş lekesi yani o size demek istediğim beyaz kısımları soğuk taraflar oluyor. Abi tabi yani güneş sıcak olduğu için az soğuk oluyor. Güneşin soğuk taraflarına ve beyaz olduğu taraflarına güneş lekesi deniyor arkadaşlar. Ve videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Yani daha fazla bununla ilgili proje yapmamı istiyorsanız ya da bunu büyütüp daha farklı bir şey yapmamı istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum ve bay bay.